Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar 17 Mayıs haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili Başaklar bu hafta ay ışığını yavaş yavaş büyütecek ve 5 Mayıs Cuma günü ay tutulması yaşayacağız önemli bir haftadayız enerjisi yüksek bir haftadayız Güneş boğa burcunda ilerliyor Merkür retrosu devam ediyor. Hafta başından itibaren Güneş Merkürle birleşecek. Merkür yönetici gezegeniniz olduğu için Güneşle birleştiğinde zihinsel anlamda sizi çok fazla etkileyebilir. Zihniniz çok hızlı çalışıyor. Hafta başından itibaren odaklanabilirsiniz ilgi duyduğunuz herhangi bir konuya Bunlar geçmişten gelen konular da olabilir çözüm bekleyen bazı sorunlar da olabilir düşüncelerinizi iyi takip edin çok önemli bazı fikirler üretebileceğiniz için çözüm yolları da bulabilirsiniz e, işinize yarayacak bilgilerle de karşılaşabilirsiniz sevgili Başaklar salı günü Ay terazi burcunda olacak Perşembe akşamına kadar para konuları iş konuları gelirleriniz kazançlarınız alışverişleriniz Biraz hani para ve finansla ilgili konular bu haftanın genelinde sizin için öncelikli hale geliyor. E, yapılacak hesaplara, muhasebe işlerine özellikle odaklanmakta fayda var. Detaylı konularda daha iyi analizler yapabilirsiniz. Ve Perşembe akşamından itibaren Ay Akrep burcuna geçecek. Dolunayın enerjileri artık güçleniyor 5 Mayıs akşamında 14 derece akrep burcunda ay tutulması yaşayacağız tutulmayla ilgili detaylı bir video hazırladım Demet Bağatıcı YouTube kanalımda izleyebilirsiniz sadece bu hafta ile ilgili değil önümüzdeki birkaç ay etkileyecek önemli bir tutulma yakın çevreniz komşularınızla ilgili konular kardeşlerinizle ilgili konular ön planda olabilir Evet bazı krizler içeriyor bu tutulmanın enerjisi ama sürpriz gelişmeler de olabilir ani bir seyahate çıkabilirsiniz bir iş teklifi alabilirsiniz eğitim konularında önemli dönüşümler olabilir sizin adınıza e, tutulma gecesi aynı zamanda hıdrales dolayısıyla mümkün olduğunca baharı karşılarken gelecekle ilgili umutlarımızı e, beklentilerimizi dileklerimizi e, daha olumlu bir şekilde e, güncellememiz duygularımızın düşüncelerimizin daha pozitif olması çok önemli negatiften ziyade krizler olabilir. Biraz duygusal anlamda zorlanabiliriz tutulmayla beraber ama mümkün olduğunca dengede kalıp daha olumluya pozitife odaklanmak çok daha doğru olabilir sevgili Başaklar. Sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.